<Gülüyor> vay canına şu arabaya bak çok güzel. Nasıl ama araban? Beğendiniz mi kızlar? Ay evet çok beğendim. Arabanın fakir çok güzelmiş. Vay be. Aynen öyle son model. Tüm paramı verip bu arabayı aldım. Nasıl ama? Ay evet fakir ben de bayıldım. Çok güzel bir arabaymış. <Gülüyor> Vay canına şu arabaya bak çok güzel. Allah Allah böyle be kimin arabası bu? Hayret bir şey ya. Ay evet çok güzel bir araba. Fakirin arabasından bile güzel. Ne güzel herkes benim arabamı beğeniyordu. Bakayım böyle ya. Oh! Evet kızlar arabamın güzel olduğu doğrudur. Nasıl beğendiniz mi arabamı? Son model bir araba der. Fakirin bu külüstür arabasına benzemez. <gülüyor> Vay canına zengin gerçekten de çok güzel bir arabam var yaşasın. Gördün mü fakir kızlar benim arabamı görünce senin yüzüne bile bakmıyorlar artık. Para <gülüyor> bak zengin benim arabamla dalga geçemezsin tamam mı? Benim arabamla çok güzel anladın mı? Hiç boşuna kendini kandırma fakir. Benim arabamın yanında seninkisi bir külüstür kalır. <gülüyor> <gülüyor> gülmeyin be gülme. Allah Allah benim arabam da güzel işte Benimki daha güzel Ya fakir kızlar bile senin ezik bir fakir olduğunu anladı Gülmeye başladılar sana <gülüyor> Bana bak zengin benimle dalga geçme tamam mı Beni sinirlendirirsen Mahvederim seni mahvederim Sen mi beni mahvedeceksin bu külüstür arabanla mı <gülüyor> Benim arabam külüstür falan değil Çok hızlıdır tamam mı Demek araban çok hızlı O zaman var mısın bir yarışa Bakalım hangisi daha azıymış görelim Varım ulan varım tamam Ay, Yarış mı yapacaksınız acaba ki kim kazanacak Tabii ki de ben kazanacağım kızlar bu külüstür fakir mi kazanacak bir de görürsen oğlum görürsen tadı mı yıttıracağım sana görürsen üçe kadar üçe kadar sayınca yarış başlar fakir tamam mı hazır ol bakalım zengin zengin zengin zengin <Gülüyor> kazandık yarışı göreceksiniz iki üç başla <Gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle tozumu yutarsın fakir. <gülüyor> of ya arabam çok yavaş kazanamıyorum. <gülüyor> i̇şte yarışı bitirmeme çok az kaldı. Evet kazanıyorum ve kazandım. Yaşasın zengin bravo bravo zengin çok yakışıklısın. <gülüyor> Of ya kaybettim çok yavaş arabam ya çok yavaş Allah kahretsin ya of ne oldu fakir atıp tutuyordan işte böyle tozumu yutarsın <gülüyor> <gülüyor> of ya of kaybettim yarış işte kaybettim <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü fakir adamı işte böyle ağlatırlar benimle uğraşmayacaktan. <gülüyor> Keşke ben de zengin olsaydım of ya neden fakirim ben neden? <gülüyor> zengin fakir ne oluyor bakayım burada neden ağlıyorsun fakir? Kerem komiser zengin benimle dalga geçti fakir olduğum için alay ediyor benimle ya oh. Doğru mu bu zengin fakirlere dalga mı geçti? Ne olmuş ki Kerem Komiser Allah Allah o da fakir olmasaydı yani ben zenginem. <gülüyor> zengin. şehrimizin yasalarına göre fakir insanlarla dalga geçmek yasaktır. Evet Kerem Komiser ceza verin ona ne olur ceza verin. Ceza mı peki cezam ne Kerem Komiser? Ceza olarak 24 saat boyunca yer değiştireceksiniz. Zengin 24 saat boyunca fakir olacak. Ne nasıl yani fakir mi olacağım ben şimdi? Aynen öyle zengin sen fakir olacaksın fakir de zengin olacak 24 saat boyunca. <gülüyor> yaşasın ben zengin mi aldım ben şimdi 24 saat boyunca zenginim oley ama Kerem komiser böyle ceza mı olur ya haksızlık bu kurallar basit yani zengin arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim Kural böyle yapacak bir şey yok Sen artık fakirsen fakirde zengin yer değiştirdiniz Hadi ben gidiyorum yaşasın ben oley zengin aldım zenginim oley Allah kahretsin ya ama zengin bendim şimdi ben fakir oldum ne oldu zengin, ne oldu gülme komşuna gelir başına demişler Zart Erenköy fakir sen şimdi zengin mi oldun ne kadar da yakışıklısın ay evet fakir sen şimdi zengin oldun değil mi kızlar durun ya fakire gitmeyin asıl zengin olan bendim yani gelin kızlar gelin zengin oldum ben zengin aldım Allah kahretsin ya. Fakir oldum diye kızlar da bıraktı beni hemen. Ne yapacağım ben şimdi? Artık zengin alan benim yani gördün mü? Benim. Neyse yani fakir oldum ama en azından arabam duruyor. Hayır be o da benim aldı Benim aldı Arda bak. Of ya arabamı da mı alacaksın fakir bari arabam dursun. Hayır zengin Kerem komiseri duydun. Her şeyin benim oldu. Sen artık fakirsin. Allah karesin ya ne yapacağım ben şimdi. Gerçekten de fakirlik çok kötü bir şey ya. Ne oluyor burada ya siz de kimsiniz Evimin önünde ne yapıyorsunuz? Evet zengin bey evinizin kirasını ödemediğiniz için evinizi mühürledik. Zaten faturalarda ödememişsiniz. Nasıl yani evimi mührlediniz mi şimdi? E ben nerede kalacağım o zaman? Yapacak bir şey yok. Zengin miyiz? Siz artık fakir oldunuz. Burada yaşayamazsınız. Defolun gidin. Yalla. Allah kahretsin ya fakir oldum evimden bile atıldım evsiz mi kaldım şimdi ben ne oldu zengin evsiz mi kaldın yazık aynen fakir lütfen bana yardım et evimi mühürlediler ben artık çok fakir oldum beş parasız kaldım ne yapayım yani bana ne sokakta kal o zaman parkta yaşa ama fakir sen zenginsin lütfen yardım etsen ne olur sen önceden benimle dalga geçiyordun ne oldu şimdi bak zenginim ben zengin of fakir ya of böyle olur işte benimle dalga geçersen da fakir Fakir bari biraz borç para ver ya hiç param yok lütfen kardeşim lütfen yalvarırım her şeyi yaparım. Demek para istiyorsun öyle mi? Tamam o zaman şuradaki arabamı yıkarsan sana para veririm tamam mı? Nasıl yani arabanı mı yıkayayım? Aynen öyle arabamı yıkayacaksın arabamı yıkarsan para veririm sana. Zengin çabuk ol güzel yıka bak para vermem yoksa tamam mı güzel yıka. Tamam fakir yıkıyorum işte ya Allah Allah daha ne kadar güzel yıkayacağım işte yıkıyorum. Oh be zengin arabamı yıkarken ben de burada bekliyorum güzel güneş deneyim yani of ya ben bu halleri düşecek adam mıydım şuna bak fakirin arabasını yıkıyorum şimdi Allah kahretsin ya bana bak söyleme çabuk al arabayı yıkadıktan sonra meyve suyu getir bana tamam mı Tamamdır efendim merak etmeyin hemen getireceğim Oh be hizmetçimiz olması çok güzel bir şeymiş ya Evet fakir ya hizmetçiye söylüyoruz getiriyor <gülüyor> Göstereceğim ben size hizmetçiyi göstereceğim. Efendim zengin bir şey mi söyledim ben mi duyamadım? Yok yok efendim arabanızı yıkıyorum da onu söylemiştim. Zengin git bana karşıdaki makineden kola al çabuk. Emredersiniz efendim hemen kolunuzu getiriyorum. Ulan ben bu fakire gününü göstereceğim ya ver şu kolayı tamamdır aldım gidiyorum. Buyurun efendim hemen getirdim kolunuza şuraya şöyle bırakayım tamamdır. Aferin hizmetçi güzel çalışırsan maaşına zam yaparım tamam mı? Sağ olun efendim sağ olun. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Evet başka şeyler de istiyorum. Ayaklarımı yıka bakalım çabuk. Ne ayaklarını mı yıkayım? Aynen öyle kulakların sağır mı senin? Ayağı mı yıka diyorum yıkasana. Ama efendim sizin o kokuşmuş ayaklarınızı nasıl yıkayayım ben? Bana bak zengin yıkayacaksın diyorsam yıkayacaksın anladın mı? Macini vermem yoksa bak. Of ya Allah'ım çıldıracağım tamam efendim yıkıyorum ayağınızı. Yıkıyorum efendim ayaklarınızı nasıl efendim güzel mi İyi yıkıyor ya? Oh be dünya varmış. Yavaş yıka, yavaş Allah Allah canımı acıtıyorsun. Kusura bakmayın efendim daha dikkatli olacağım. Ayaklarınız tertemiz olacak. İyi biraz da kokuyor ayaklarınız. Güzel yıka güzel yıka sabunla. Tüm kokusu gitsin tamam mı? Efendim ayaklarınız çok kötü kokuyor. Bayılacağım şimdi. Ürün. Yıka diyorum yıka. Hizmetçisin sen yıkayacaksın çabuk. Aa, bu nasıl bir koku böyle? Aa, bayılıyorum resmen. Aa. Zengin ne oldu? Neden durdun? Bayıldın mı yoksa? Fakir <gülüyor> ayağın ne kadar kötü kokuyorsa bayıldı artık hizmetçi. <gülüyor> Hayatımda gördüğüm en kötü kokan ayak bu. <gülüyor> çabuk al çabuk kalk hadi devam et yıka ayağımı. Efendim ayağınızı zaten yeterince yıkadım. Başka bir emriniz var mı? Hmm düşüneyim bir bekle bakayım düşünüyorum. Zengin beni sırtına al sonra da gezdir tamam mı? Ne nasıl yani seni sırtıma alıp gezdireyim mi deve miyim ben? Her zengin deve değilsin sen eşeksin eşek. <gülüyor> Ama fakir bu kadar da fazla yani nasıl gezdireyim seni sırtımda? Para bak gezmeci değil misin gezdireceksin diyorsam gezdireceksin çabuk al. Para vermem yoksa. Of ya fakirlik ne zormuş tamam gezdireceğim atla sırtıma. Ah fakir çok harsın bu ne böyle kaç kilosun sen Allah Allah'ım taşıyamayacağım belim kırılacak. Zengin çabuk al taşı beni gezdir hadi yalla ve. Ah fakir çok ağırsın bu ne böyle belim kopacak şimdi. Ah. <gülüyor> Zengin çabuk al çabuk çabuk hadi daha hızlı daha hızlı sür. Ya fakir çok harsın nasıl daha hızlı gideyim ah insanım ben de insan. Para bak hızlanmasan para falan vermem sana çabuk koşmaya başla çabuk. Tamam fakir kızma koşacağım paramı ver lütfen. ah. Hadi zengin, da de, de, tık tık de diyorum sana yalla. Çabuk ol zengin. De. Dur bakayım şurada. Dur diyorum. Dur dur dur dur dur. Zengin fakir ne yapıyorsunuz siz böyle? Delirdiniz mi? Kafayı mı yediniz? Kerem komiser nasıl ama yeni aracağım Devam bu benim. Devam eşeğim. Ya fakir sen de zengin oldun. İyice abartmışsın yani. Zenginin tepesine binmek de ne? Kerem komiser ne olur kurtar beni bu fakirden. Bana yapmadığını bırakma ne olur Kerem komiser. Tamam fakir senin zenginliğine sor veriyorum. Süren doldur Herkes eski geri dönecek. Ne? Nasıl ya? Yani? Geri mi döneceğiz? Of ya! İnstırdım sırtımdan artık, infakir, Allahu fakire. Ben iskallime geri döndüm, in. He, ee, he ee zengin. Ne demişler Dalga geçersen böyle eşek gibi binerim işte.